Bu şahane bir vazo değil mi? İki tekerlekli bir yarış arabasını gösteriyor. Sürücüyü de geleneksel beyaz kıyafetler içinde görebiliyoruz. Hatta bir tek arabacılar kıyafetle yarışıyorlardı. Tabi yarışın sonunda bu uzun beyaz tünik ter içinde kalmış olurdu. Adamın saçları ve atlarının yeleleri rüzgardan sarılıyor. Bitirme çizgisine yarmak üzereler. Yani kazanan o. Bazen arabacıların bellerinde atların iplerinin takılı olduğu geniş bir kemerle resmedildiğini görürüz. Bu hem onun arabadan düşmesini engelliyor hem de atları kontrol etmesini sağlıyordu. Özellikle de 4 atınız varsa. Yarış pisti başta ya da sonda direkt olan düz bir pist. Bir yarışta 40'a kadar yarış arabası yarışabiliyor. O kadar arabanın direkt etrafında dönmeye çalıştığını düşününce mutlaka kazaların ve çarpışmaların olduğunu tahmin edebilirsiniz. Seyircilerin de en çok bu hoşuna gidiyordu.